Şimdi e, Merkez kampüse geldim. Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü'ne. Bir arkadaşımla buluşacağız ve tenis olacağız. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız zaten e, yazın e, tenise başladığımı görürdünüz. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız da, lütfen takip edin. Şimdi tenis korkuların oraya geldim. Arkadaşım biraz geç kalacakmış ama Selamlar. Tekrardan bugün günlerden pazar saat 2 falan hiç yani e, böyle vlog saçma bir saatte başlatmış oldum. E, ama şu an bir toplantıya gideceğim. Toplantıda da e, bilmiyorum. Tam emin değilim. Yani karar verme aşamasında e, o kadar e, zorlanıyorum ki ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten çok kararsız bir insanım. Bir şey yapıp yapmamak veya işte onu karar vermek benim için çok zor süreç. Gerçekten bir takıma dahil olmayı düşünüyorum. Hazır üniversite okuyorken bir proje geliştirilecek. Ama emin değilim çünkü süresi çok kısıtlı ve benim tecrübeli olduğum bir alan değil. Şimdi ona gidiyorum. Hadi bakalım. Bayağı da geç kalsın. <gülüyor> Galiba hayatımı düzeltmem gereken iki şey var. Biri bir yerlere zamanda gidebilmek. İkincisi de karar verebilmek. Umarım yani yeni yıla kalmadan bu tür özelliklerimi değiştirebilirim. Ama bölümler